Böylesi büyük bir felakette elbette ki eksikler ve ihmaller de ortaya çıktı. Bizim de deprem bölgesinde gördüğümüz müşahede ettiğimiz eksiklikler vardı. İhmaller, hatalar vardı, gecikmeler vardı. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı dahi bu eksiklerin, bu gecikmelerin farkında olduğunu ifade etti. Hatta ve hatta milletimizden helallik istedi. 21 yıldır kimseye nasip olmayan yetkilerle bu kadar uzun bir süre iktidarda olan AK Parti iktidarının elbette ki sorumlulukları vardı. O bulundukları makamlar sorumluluk makamlarıdır. Bugün iktidar tarafından bir sene içerisindeki 468 bin konut yapılacağı müjdesinin verilmesi elbette ki olumlu bir gelişmedir. Ancak bu noktada karşımıza şu soru da çıkmaktadır. Madem bir sene gibi kısa bir sürede 468 bin adet yeni ve depreme dayanıklı konutu inşa etme imkanınız vardı da 21 seneden beri bu birinci dereceden deprem bölgesi olan illerimizdeki konut stoğunu neden dönüştürmedin? Neden güçlendirmediniz? Neden depreme dayanıklı hale getirmediniz? Elbette ki bu soruyu sormakta millet olarak hakkımız bizler Elbette ki kadere iman etmiş insanlarız. Elbette ki bunlar kader planında yer alan olaylardır. Ancak bizim inancımıza göre kadere iman etmek kadar tedbire tevessül etmek de emredilmektedir. Tedbire tevessül farz. Cenabı Allah kaderde yazdıysa ben zaten bu akşam öleceğim deyip kendimizi şu otoyolun içerisindeki araçların önüne atıyor mu? Cenabı Allah akıl vermiş, ilim vermiş. Eğer böyle bir şey yaparsak intihar etmiş oluruz, günaha girmiş oluruz. Elbette ki kader gerçek olacak olacak. Bu akşam öleceksek yazılmışsa öleceğiz ama bu nasıl olsa böyle diye gidip kendimizi arabanın altına atamayız. Dolayısıyla tedbir almamız lazım. Bununla ilgili olarak da söyleyeceklerimiz var. Bir defa önleyici hekimlikte olduğu gibi bu felaket olmadan önce yapılacak hazırlık ve alınacak tedbirler çok mühim. Böyle bir felaket geldikten sonra o enkazların içerisinde, o moloz yığınlarının beton blokların arasında o canları kurtarmanın ne kadar zor olduğunu ve pek çoğunun da kurtarılamadığını hep birlikte yaşadık ve gördük. Öyleyse böyle bir felaket olmadan gerekli tedbirleri almak lazım. Bu noktada da en büyük sorumluluk elbette ki iktidara düşüyor, belediyelere, yerel yönetimlere, yetkililere düşüyor. Burada sadece müteahhitler sorumlu değil, Bu binaları uygun olmayan zeminlerde yapılmasına imkan veren, buraları imara açan, Buralara imar izni veren iki katlı üç katlı <gülüyor> bina yapılması gereken yerde rant uğruna on katlı on iki katlı binalar yapılmasına izin veren bunları denetlemeyen bütün yetkililer bütün sorumlular bu felakette ücüyerek ifade ediyorum ve bal Bugün Türkiye'de TÜİK verilerine göre yapı stoğumuzun yüzde 60'i 20 yaşın üzerinde, yapı stoğumuzun yüzde 55'i ruhsassız ve kaçak, yapı stoğumuzun yüzde 40'tan fazlası da depreme dayanıksız durumda. Böyle bir tablo karşısında elimiz kolumuz bağlı bir şekilde oturamayız. Yapılması gereken şeyler bellidir. Birinci kural sağlam zemin. Sağlam zeminde yapılaşmaya izin verilecek. İşte and <laughs> dağların eteklerinde yamaçlarda kayalık zeminlerde yapılan binaların yıkılmadığını bizzat kendimiz deprem bölgesinde müşahede ettik. Ikinci önemli kural sağlam bina. Sağlam bina olduğu zaman TOKİ'nin konutlarında olduğu gibi herhangi bir yıkım olmadığını hep birlikte millet olarak gördük. Bundan böyle yapılacak olan binaların sağlam zeminde ve sağlam binalar olarak yapılması lazım. Deprem olmadan önce tedbirin alınması lazım. Üçüncü önemli husus mevcut yapılmış olan binaların konut stoğumuzun da mutlaka güçlendirilmesi, depreme dayanıklı hale getirilmesi, depreme dayanıklı hale gelmeyenlerin de tahliye edilmesi, yıkılması ve yerine yeni depreme dayanıklı binaların yapılması. Burada elbette yerel yönetimlerimize de çok büyük görev düşüyor. Diğer çok önemli bir husus, yıllardır milletimizden toplanan ve bundan sonra da toplanmaya devam edecek olan milyarlarca dolarlık deprem vergilerinin bir kuruşunun bile zayi edilmeden yerli yerinde depreme yönetilmesi tedbirler alınmasında kullanılması gerekiyor. Bu son derece hayati öneme sahip. Yine imar affı gibi düzenlemeler, üç kuruş para alabilmek için imar affı gibi düzenlemelerin bundan sonra asla gündeme gelmemesi lazım. Vatandaşın kalitesiz, kaçak, dayanıksız bina yapmaya teşvik etmekten kaçınmamız lazım. Ve yine bununla birlikte özellikle riskli bölgelerde dikey yapılaşmaya rant uğruna asla izin verilmemesi lazım. Çok katlı binalarda mega yapılarda sismik deprem izolatörlerinin zorunlu hale getirilmesi gerek. Şehirlerimizde deprem toplanma alanlarının bir an evvel ihtas edilmesi lazım. İçerisinde konteynerların hazır bir şekilde bulunduğu, o konteynerların içinde temel ihtiyaç maddelerinin malzemelerinin hazır olduğu, hangi vatandaşın, hangi insanımızın, hangi konteynere, hangi deprem toplanma bölgesine gideceğinin önceden belli olduğu bir sistemin bir düzenin kurulması lazım. Diğer önemli bir husus, Türkiye'deki müteahhit sayısını biliyor musunuz? 453.497 adet müteahhit var Türkiye'de, neredeyse 500.000. Türk Silahlı Kuvvetleri ordumuzdan daha fazla sayıda müteahhitimiz var. Peki Almanya'da ne kadar müteahhit var? Almanya'da toplam müteahhit sayısı 3550. Aynı nüfusa sahibiz. Almanya'da 3550 müteahhit var. Türkiye'de 453 bin müteahhit var. Neden böyle? E çünkü müteahhit olabilmek için Türkiye'de 18 yaşını doldurmuş olmak ve lise mezunu olmak yetiyor. Böyle bir düzenin içerisinde, tabir caizse önüne gelenin müteahhit olduğu bina yaptığı bir ülkede bu gibi sonuçlara uğramak elbette ki kaçınılmaz oluyor. Almanya'da niye bu kadar az? Çünkü Almanya'da Müteahhit olabilmek için özel eğitimlerden geçmek gerek. İki yıllık, üç yıllık eğitim programlarını tamamlayıp sınava girip o sınavdan geçip gerekli sertifikaları almak gerekiyor. Fransa'da böyle, Avusturya'da böyle. Türkiye'de hiçbir mesleki eğitime gerek yok. Üniversite okumaya gerek yok. Teknik bilgi sahip olmaya gerek yok. 18 yaşını doldurduysan ve liseyi bitirdiysen müteahhit olabiliyorsun. Bu düzene son vermemiz lazım. Aynen gelişmiş ülkelerde olduğu gibi müteahhit olmayı zorlaştırıp gerekli sertifikasyonları, gerekli eğitimleri bu insanlarımıza vermemiz lazım. Yine bununla beraber kolon kesme uygulamaları, en ağır cezaların verilmesi en ciddi tedbirlerin ve denetlemelerin yapılması lazım. Mahalli idarelerin hükümet tarafından denetlenmesinde parti ve şahıs menfaatlerini ülke menfaatlerinin önüne geçirmememiz lazım. Bu bizim partiden belediye başkanı öyleyse denetlemelerden bunu geçirelim. Hayır böyle bir şeyin asla kabul edilmemesi lazım. Eğitim sistemimizde doğal afet ve deprem bilincinin mutlaka yeni nesillerimize verilmesi lazım ve bütün bunlarla birlikte özel olarak altını çizerek ifade etmek istediğim şey, milli görüşün 50 seneden beri üzerine basarak söyle diyorsun. Nedir o? önce ahlak ve maneviyat eğitiminin insanımıza ve yeni nesillerimize verilmez. Neden bunu söylüyorum? Çünkü önce ahlak ve maneviyat vizyonundan nasibini almamış siyasetçi, yönetici, belediye başkanı, bakan, genel müdür, hatta inşaat işçisi ve mühendis, müteahhit, inşaat ustası eğer önce ahlak ve maneviyat vizyonundan nasibini almamışsa ne kadar mükemmel düzenlemeler, yasalar koysanız da bunları aşıp yine de olumsuzlukların ve su istimallerin sebebi olabileceğinden dolayı insanımızı yetiştirirken önce ahlak ve maneviyat vizyonuyla yetiştirmemiz lazım. Dünyacı değil ahiret öncelikli nesiller yetiştirmemiz lazım. Şu deprem felaketinde bize en büyük zarar veren nedir? Rant uğruna bir takım yanlışlara göz yumulması. Rant uğruna uygun olmayan zeminlerin yapılaşmaya açılmasıdır. Rant uğruna dört kat beş kat olması gereken yerde dokuz kata on kata izin verilmesin. E peki önce rant demeyen önce insan diyen nesillerin yetişmesi nasıl olacak? Önce ahlak ve maneviyat şuyla olacak. Dünyacı değil ahiret öncelikli nesilleri insanları yetiştireceğiz ki rant için değil insan için çalışacak ve hizmet edecek. Bu gerçeği de söylüyoruz ve Önce ahlak ve maneviyat bayrağını en önde gelen sancağı olarak açan yola önce ahlak ve maneviyat sancağıyla çıkan merhum liderimiz Erbakan hocamızı da bir kez daha rahmetle anıyoruz, hayırlı hayat ediyoruz. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Bütün bunlarla birlikte deprem erken uyarı sistemlerinin kurulabileceğini bilim adamları, uzmanlar ifade ediyor. Nasıl olacak bu? Deprem bölgelerindeki sıcak su kaynakları mı? Bunların ısısı sürekli olarak kontrol edilecek, ölçülecek. Buradaki suların kimyasal yapıları sürekli ölçülecek, kontrol edilecek. Argon, metan, karbon monoksit gibi gazlar bu suyun içerisinde ne kadar yer alıyor? Bunların takibi yapılacak. Neden? Çünkü deprem olurken olmadan hemen önce kaya kütlelerinin birbirine sürtünmesiyle meydana ısı çıkıyor. Bu ısı da o bölgedeki sıcak sulardaki ısı artışına yol açıyor. Sularda bulanıklaşmaya yol açıyor. Bunlar anlık olarak ölçülüp takip edilirse ve bütün bu bilgiler bir deprem erken uyarı merkezinde toplanırsa buralardaki sulardaki ısı artışı ve bulanıklaşmalar görüldüğü zaman o bölgedeki insanımız devlet yetkilileri afat uyarılabilir ve büyük ölçüde can kayıplarının önüne geçilebilir. Deprem erken uyarı sistemlerinin kurulması son derece önemli. Doğal afetlerle mücadele bakanlığının kurulması gerektiğini yeniden Refah Partisi olarak ifade et. Evet afat var ama pek çok noktada yetişemediğini, eksik kaldığını, geç kaldığını gördük. Türkiye gibi sellere, orman yangınlarına, depremlere sürekli olarak maruz kalan bir ülke bu faaliyetlerin daha etkili bir şekilde yürütülmesi için doğal afetlerle mücadele bakanlığının kurulması son derece önemli. Tabii bununla birlikte bilim adamlarımızın sürekli işaret ettiği İstanbul depremine karşı gerekli önlemlerin alınması da hayati öneme sahip. İstanbul Türkiye'nin kalbidir. Marmara bölgesi Türkiye'nin kalbidir. Allah vermesin bu bölgede böyle bir yıkımın olması halinde altından kalkılması telafi edilmesi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilir. Bir defa yapılacak en önemli şey İstanbul'un daha fazla büyümesinin önüne geçmek tam tersine İstanbul'daki nüfusu ve sanayiyi Anadolu'ya dengeli ve adil bir şekilde yaygınlaştırmaktır. Bakın bugün Almanya, en kalabalık şehri Berlin. Berlin'in nüfusu üç buçuk milyon. Berlin dışında nüfusu iki milyon olan şehirleri dahi yok denecek kadar az. En büyük şehirleri iki milyon nüfuslu. Sadece bir tane Berlin var. Üç buçuk milyon bizim İstanbul'umuz on altı, on yedi, on sekiz milyon olmuş. Halen daha Kanal İstanbul'larla üçüncü köprülerle İstanbul büyütmenin peşindeyiz. Halbuki biz İstanbul'daki nüfusun Anadolu'da dengeli bir şekilde yayılmasını sağlamamız lazım. Marmara bölgesindeki İstanbul'daki sanayinin üretimin Anadolu'da dengeli bir şekilde yayılmasını sağlamamız lazım. Aynen Almanya örneğinde ve gelişmiş ülkeler örneğinde olduğu gibi. Tabii deprem öncesi alınacak bütün bu tedbirlerle birlikte deprem sonrasına yönelik de tedbirlerin alınması lazım. Bir defa AFAD'ın ve Kızılay'ın yeniden yapılandırılması, daha profesyonel, daha etkin, daha verimli, daha güçlü bir hale getirilmesi son derece önemli. Jandarma arama kurtarma timlerinin, polis arama kurtarma timlerinin, AFA'da bağlı arama kurtarma timlerinin sayısının artırılması, teçhizatlarının zenginleştirilmesi, AFA'da akredite olan diğer gönüllü arama kurtarma timlerinin sayılarının arttırılması, bu büyük felakette arama kurtarma ekiplerimizin sayı olarak yetersiz kaldığını hepimiz üzülerek gördük. Yine bu gibi afetlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinden daha etkin bir şekilde istifade edilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin askerlerimizin arama kurtarma ve acil müdahale alanlarında eğitimli hale getirilmesi son derece büyük önem arz ediyor. Tedbir bizden takdir Cenabı Allah'tandır. Tedbir almak farzdır. Bu tedbirlere sarılacağız ve inşallah bundan sonra böyle felaketlere tuçar olsak dahi böyle büyük kayıplar yaşamayacağız. Böyle büyük acılar inşallah yaşamayacağız.